Merhaba arkadaşlar bu videoda 18 Ocak tarihinden bahsedeceğim videoya geçmeden önce kanala abone olarak destek olmayı unutmayın aynı zamanda yorum ve beğenilerinizi bekliyorum ve kanalda devam eden bir çekiliş var biliyorsunuz hem instagram opikus adresinden hem de kanaldaki videodan çekilişin detaylarını öğrenebilirsiniz dedikten sonra hemen 18 Ocak tarihine geçmek istiyorum özellikle biliyorsunuz geçtiğimiz hafta itibariyle Mars'ın retro hareketi bitti ve üzerimizdeki o ölü toprağı artık yavaş yavaş kalktı. Bakmaya başladı Mars tekrar ikizler burcunda düz seyirine başladı arkadaşlar 30 Ekim tarihinden itibaren Mars ikizler burcunda retro hareketteydi ve Mart'ın sonuna kadar da Mars ikizler burcunda kalmaya devam edecek. Ancak yılın sonunda meydana gelen retro merkürde. Mars kadar etkili olmasa da tabii ki bir takım kafa karışıklığı, aksaklıklar, gecikmeler ve yanlış anlaşılmalar getirdi. Özellikle geçmiş gündemlerin fazlasıyla hayatımızda etkin olduğu bir Ocak ayı yaşadık. Ocak ayının ilk yarısı bu şekilde ilerledi. Şimdi ise artık hız kazanma zamanı, aksiyon alma zamanı ve büyük dönüşüm ve değişimlerin zamanı diyebiliriz arkadaşlar. Biliyorsunuz 21 Ocak tarihinde Kova burcunda bir yeni ay meydana gelecek. Bu oldukça özel bir yeni ay çünkü Plüton'la kavuşuyor ve aynı zamanda çok büyük yeniliklerin, değişimlerin, dönüştürücü etkilerin sinyalini veriyor. Yeni aya dair bir video paylaştım. Mutlaka dinlemenizi tavsiye ediyorum. Ve 18 Ocak tarihi itibariyle yani Merkür Retrosu'nun bitimiyle beraber 25 Ocak tarihine kadar birçoklarımızın hayatında... Büyük köklü değişim ve dönüşümler olacak. Özellikle güçlü başlangıçlar için şahane zamanlar olduğunu söyleyebilirim. Tabii ki haritalarınızdaki detaylar e, destekliyorsa arkadaşlar, haritanız destekliyorsa transitler e, buraya etki ettikleri zaman bu değişim ve dönüşümler yaşanır. Ancak herkesin aynı oranda aynı etkiden e, tesir alması tabi ki imkansız. Bu yüzden haritanızda özel detayları merak ediyorsanız mutlaka danışmanlık almanız gerekiyor. Evet 18 Ocak tarihinde öncelikle Merkür Retrosu bitiyor biliyorsunuz yıl sonunda Merkür Oğlak Burcu'nda. Retro hareketine başlamıştı. Ve Oğlak Burcu'nda ciddi bir yoğunluk söz konusuydu. Bu tarihe kadar ee, özellikle güç arayışı içerisinde olduğumuz konular gelecekle alakalı yön vermeye çalıştığımız hususlar noktasında e, çok fazla kafa yorduğumuz bir süreci geride bıraktık. Merkür 8 derece Oğlak Burcu'na kadar geriledi ve şimdi artık e, Oğlak Burcu'na tekrar düsteline başlayacak. Ve Aralık ayı gündemini bize tekrar hatırlatmaya başlayacak. Yani o dönemlerde hangi kararları almaya çalıştıkları. Hangi gündemlerimiz vardı, hangi konuları çözme gayreti içerisindeydik. İşte bunlara tekrar dönüp bir göz atma zamanı diyebiliriz. Merkür'ün düz seyrine başlamasıyla beraber. Bununla birlikte bugün aynı zamanda Güneş-Plüton kavuşumu yaşanacak. Ve aslında biz 18 Ocak tarihi itibariyle bir nevi kova yeni ayının enerjilerini hissetmeye başlayacağız. Güneşin, Plüton'un ve ayın kavuşumuyla beraber etkili olacak kova yeni ayının ilk sinyali 18 Ocak tarihinde veriliyor arkadaşlar. Güneş, Plüton kavuşumu tabii oldukça özel. Biliyorsunuz özellikle Mart ayında birçok gezegenin yer değişimiyle beraber hayatımızdaki algılar değişmeye başlayacak. Dolayısıyla Satürn balık burcuna geçmeden, Plüton kova burcuna geçmeden önce bu tarz etkileşimlerin yaşanması aslında bu enerjiyi tetikliyor. Güneş ve Plüton'un oğlak burcunun 28 derecesinde kavuştuğunu görüyoruz. Bu çok güçlü bir kavuşum arkadaşlar. Bu kavuşumla beraber özellikle burçların son derecelerinde gezegen dizilimleriniz varsa gerçekten hayatınızda çok sağlam kararlar çok sağlam etkiler, tesirler gündeme gelebilir. Bilhassa otorite konumundaki kişiler, güçlü kişiler bir şekilde hayatımızı dönüştürebilir. Bununla beraber kendi kişisel gücümüzü ele almak adına net ve keskin kararlar verebilmek adına tamamlanması, bitirilmesi, kapatılması gereken hususlarda artık bir şekilde direksiyona geçmek hususunda çok etkili bir süreçten geçeceğiz. Merkür retrosunun tabii ki e, bitmesiyle beraber birkaç gün daha e, bu retronun etkilerini hissediyor olacağız ama e, artık 21 Ocak tarihine kadarki süreçte hayatımızda gerçekten ilginç bir e, dönem. Başlıyor. Bu süreçte özellikle düşüncelerimiz, hedeflerimiz, planlarımız çok önemli arkadaşlar. Büyük bir çekim gücümüz olacağını düşünüyorum ben bu dönem içerisinde. Yani iyi ve kötü tabii ki bunlar çok kavramsal konular ama her ne düşünürsek bunları hayatımıza çekme potansiyelimiz güçlü olacaktır. Yani bir şekilde birinin üzerinde manipülasyon veya güç uygulamak istersek bu etki çalışacakken bir şekilde kendi hayatımızın e, idamesini sağlamak istersek yine bu güç bizimle beraber olacaktır. Yani gücümüzü hangi yönde kullanacağımız, gücümüzü kötüye kullanıp kullanmayacağımızla alakalı önemli bir süreçten geçiyoruz. O yüzden e, tabii ki elimize bir takım güçler geçtiği zaman aslında bunu hayır'ı kullanıp kullanmamakla alakalı kendi gölge ve karanlık yanlarımızla da yüzleşme ihtimalimiz var. Biliyorsunuz Delit Aslan burcuna geçti. Leo'nun Aslan burcu geçişiyle beraber de aslında bu Güneş Plüton kavuşumunun bir karşıt açısı olduğunu görüyoruz. Burada güç sahibi olan kimselerin bir şekilde elinde gücü bulunduran kişilerin kendi gölge ve karanlık taraflarıyla yüzleşmesi de söz konusu olacaktır. Yani elimizdeki gücü nereye kullandığımız oldukça etkili arkadaşlar. Güneş plüto kavuşumunun aynı zamanda Neptünle çok güzel bir açısı olacak. Dediğim gibi çekim gücümüz çok etkili arkadaşlar. Yani burada niyetlerimiz, düşüncelerimiz, ağzımızdan çıkan sözler gücümüzü ne şekilde kullanacağımız insanları manipüle edip etmeyeceğimiz manipülasyonla alakalı hususlar bir şekilde hayatımızda otorite konumunda olan kişilerin e, gizli manipülasyonlarıyla alakalı da aslında bazı farkındalıklar yaşayabiliriz gibi gözüküyor. Bizi besleyen şeyler nelerdir? Bizi destekleyen ilişkiler hangi ilişkilerdir? Gücümüzü toplayabildiğimiz ve bizi bir şekilde ayağa kaldıran, bize kendimizi iyi hissettiren, kendimiz olmamıza izin veren, gelecekle alakalı plan ve hedeflerimizi destekleyen kişilerin bir şekilde ayırt edilmeye başlayacağını da düşünüyorum. Bununla beraber Merkür Retrosu bitiyor ve Merkür Folos'la kavuşacak bu tarihlerde. Özellikle tabii Merkür Folos kavuşumu aslında bu gölgeli günlerde bir şekilde büyük konuşmaların, büyük olayların ortaya çıkabileceğini de gösteriyor. Yani geçmişle alakalı temalar noktasında ciddi yanlış anlaşılmalar bazen e, bu yanlış anlaşılmanın getirmiş olduğu skandallar e, ve ilginç e, diyaloglarında içinde bulunabilme ihtimalimiz var. Bu noktada aslında yine Merkür'ün Uranüs'te çok güzel bir kontağı var hali hazırda devam eden. Yani yaşanan yanlış anlaşılmalara yeni bir perspektif getirilebilir. Özellikle Merkür'ün Ay düğümleriyle oluşturduğu güzel etkileşime bakacak olursak belki de bu yanlış anlaşılmanın yaşanması gerekiyordur ki biz de bir şekilde kendimizi izah edebilelim. Bir şekilde diyalog kurma imkanı elde edebilelim. Yani durumda bir takım aksaklıklar varsa da aslında ilahi nizamda her şey sistemli bir şekilde ilerliyor arkadaşlar. Güneş-Plüton kavuşumuyla beraber özellikle kendimize münhasır özelliklerimizi parlatmaktan çekinmeyeceğimiz kendi kararlarımızın arkasında duracağımız ve elinde güç olan kimselerin aslında manipülasyonlarına bir şekilde karşı çıkmamızın gerekli olduğu bir süreçten geçeceğiz. Yani gerçekten duygusal bir manipülasyona uğruyor muyuz veya biz manipüle ediyor muyuz? Bunlarla ilgili bazı yüzleşmeler yaşatabilir bize 18 Ocak tarihi. Oldukça etkili bir gün olduğunu düşünüyorum gerçekten. E, folusun da etkisiyle beraber olaylar birden büyüyebilir ve belki de aslında biz kendi karanlığımızla yüzleşebiliriz gibi gözüküyor. Umarım e, farkındalık dolu bir gün olur bizler için. Merkür Retros'unu da e, güzelliklerle uğurluyoruz. Tabii ki Mars Retros'unu uğurladığımız coşkuyla olmuyor arkadaşlar. Bu Merkür Retros'unda yaşamış olduğunuz aksaklıkları yorumlarda paylaşırsanız çok sevinirim. Eğer buraya kadar dinlediyseniz videoyu beğenirseniz çok mutlu olurum. Kanala abone olur ve yorum yaparsanız da yine kez aynı şekilde çok mutlu olurum arkadaşlar. Danışmanlık ve iletişim için Instagram opikus adresi veya opikusastoloji.gmail.com adresinden bana ulaşabilirsiniz. Çekilişe katılmayı unutmayın. Sevgiler, hoşçakalın.